Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Çankaya bugün çok mutluyuz tabii ki güzel bir maç oldu en azından aksiyon yüksekti ve bugün böyle çıktım o yüzden Galatasaray izleyeceğimizden özür diliyorum ama sizleri de seviyoruz siz olmasanız biz de var olmayız bu güzel bir derbi ve birbirimizin varlığı güzel bence en azından hissediyoruz hala o tutkuyu güzel bir maçtı evet şimdi yakıştıramadım formayla demişsin Memo hayır gerekiyor. yok bu benim kişisel şeyim sen şey yapabilirsin böyle düşün Sarı ve laca. şimdi Arkadaşlar bugün bayağıdır uzay çağında yolculukla yayın yapmıyorduk. Farkındasınızdır da bir süredir böyle düzenli yayın yapmıyoruz. Bundan sonra her pazar Türkiye saatiyle 9'da uzay çağında yolculuk ekibiyle ortak yayın yapacağız. Bugün konumuz ne olacak? Normalde, normalde James Webb konuşacaktık. Bu çok önemli bir konu. Belki haftaya kalacak o. Ama son anda bir konuyu değiştirelim dediler bana. İşte abi ne konuşalım? İşte Dart Mission diye bir görev var. Bunu anlatacaklar zaten. Uzay ve ötesine doğru dünyamızı asıl korumak için ilk adım Dart görevi. Şimdi bugün tamamen buna odaklanacağız. Belki haftaya James sebebi saklayacağız. Bu yayınları Twitch'ten canlı yapıp YouTube'a da aktaracağız. Nasıl bir sistem izleyeceğiz? Bir bölüm uzay çağında yolculuk kanalında olacak. İkinci bölüm atıyorum bizim kanalda olacak. Bu sayede iki kanalda birbirini besleyecek. Çok da mantıklı. Sonra Spotify'da tabii e, podcastlerimiz de olacak. Bunları da atacağız. Ama canlıları yakalamak istiyorsanız Twitch'te takip edin arkadaşlar. Şimdi öncelikle Kutay'ı çağırayım. Doğukan'ı çağırsaydım herhalde herkesin beklediği olurdu. Kutay hoş geldin. Hoş buldum. Epsi aynı konu dertim mükemmel. Sana Hayır güveniyoruz. Mi? Bakalım James'in hepten daha iyi bir konu olabilir mi? Gerçi o da iyi bir konu ama o, bu da farklı belki, bir konu en azından. Belki bir James'in web değil ama en azından dartta. güzel görev. Tamam. Ee, Doğukan sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş abi? İyiyim abi. Umarım sen de iyisindir. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Yani, Mükemmelim yani. Bugün çok hı -hı. iyiyim. Modum ha. çok iyi. Umarım izleyen herkes iyidir. Aynen. Herkese şimdiden hoş geldin diyoruz. Uzay Çağ'ın ekibi, gelecek bir takipçileri. Ö özür diliyorum. İşte sağda bir logo Powered by StreamYard görüyorsunuz ama haftaya sanırım Rest almış olacağız ve oraya geçeceğiz tamamen. <gülüyor> Ee, çok yaşa <gülüyor> böyle bir derdimiz olmayacak en azından şimdi ben sunumu ekrana veriyorum şöyle lokan, sözü tabii sana abi. bırakıyorum ben de arada sorularım olduğunda iznine gireceğim tabii soracağım tabii, tabii. size veya izleyicilerden güzel soru yakaladığımda e, bunu soracağım ama öncesinde de izleyeceğimizden bir ricam var lütfen yayını paylaşalım biliyorum az izleniyoruz çünkü Twitch artık biliyorsun bayağı skandalları da var vesaire bizde ee, ama ee, biz burada kalmaya devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Yani biz küsüp gitmek yerine biz elimizden geleni yapacağız. Twitch'teki kitleye ulaşmaya çalışacağız. Canlılarımızı buradan yapalım. Zaten yapıyoruz bu yayını. Daha Hı -hı. sonra oynayarak, editleyerek o videoyu YouTube'umuza atalım dedik. Böyle bir karar aldık. Uzay Çanlı yolculuk da bunu okey dedi. O yüzden böyle devam edeceğiz. Ee, az ya da öz önemli değil. Bizim için sayı önemli değil. Başlayın abi buyurun sizde. Başlayalım. Şimdi yayın başına Burak ne dedi gibi... Ee, ya bir James Webb kadar önemli olmasa da aslında DART görevi ya insanlığın kendi varlığını devam ettirme açısından önemli bir görev. Çünkü bu zamana kadar insanlık bir gezegen savunma sistemi geliştirmedi özellikle asteroidler için. Bu türünün, ya, şey, türünün ilk örneği olacak DART. CIP'de hmm. e, hızlı geliştirilmiş bir görev yani onaylanması 2018'de oluyor ve 2-3 yıl içinde bu görev yani fırlatma aşamasına kadar geliyor anne. Yani, yani, çok kısa bir süre içinde ki. Ya bundan yaklaşık üç gün sonra fırlatılacak Falcon 9'dan. Ki bunun Bu yayınında Başlayalım Doğukan çok özlemiş. Şimdi ne? insanları bilmediğini düşünerek başlarsak ben izleyici gibi giriyorum araya. Hı -hı. Direkt dart görevi falan deniniz. Öncelikle şunu anlatalım. Bu göreve neden ihtiyaç var? Amacımız ne? Yani Astroid tabii ki. Niye yani derdimiz ki Astroid takılsın? Hayır. Yani bunu bir anlatarak başarsanız e, daha belki etkileyici olabilir. Tabii. Tabii şöyle o zaman anlatalım. Ee, öncelikle şöyle. Mesela insanların en büyük korkularından biri e, soyunun tükenmesi. Nasıl tükenebilir? E, 65 milyon yıl önce dino, dinozorların soyu nasıl tükendi? Bir meteor sayesinde oldu, bir göktaş sayesinde oldu. Peki e, bunu engelleyebilirler miydi? Hayır. Çünkü bir ya, klasik bir laf vardır. E, dinozorlar neden dinozorlar neden nesim tükendi? E, çünkü bir uzay programları yoktu diye. E, aynı şekilde, aynısının bize olmaması için ya, böyle bir konsept lazım. E, bir astroloji nasıl Dünya'yı çarpmasını engellersiniz? Aynen, bu sonuç için. olarak yani öyle bir tehlike varsa oturup bizden hiçbir fayda sağlamıyorsun sana. Şimdi bakıyorsun şimdi, hani basit olarak düşünürsek ne gibi bir şey, yani patlatsak ne olur? Yani daha büyük bir tehlike, daha küçük bir sürü tehlikelere dönüşüyor falan. Bunun için çok yapıcı bir çözüm gerekiyor. Bu yüzden de e, bilim insanları oturup DART adına bir görev ortaya koyuyor, bir proje ortaya koyuyor diyelim. Hani şöyle bir şey de okumuştum, e, bu tamamen simülasyon temel bir şey. Hiç gerçeğe dönüştürmemiş olmasına ama simülasyon da elde edilmiş bir sonuç. Eğer biraz sürekli partilatırsanız büyük oranda kütle tekrar genel merkeze çekiyor. Yani tekrar birleşiyorlar. Çok da bir etkisi olmuyor. Hani burada Kesinlik... 700 metrelik bir çaptan bahsediyoruz. Çok büyük bir şey ya var. Kesinlikle öyle. Mesela şimdi birazdan değineceğiz. Görevin nasıl gerçekleştiğini. Aslında temel prensibinin ne olduğuna değineceğiz. Baktığımızda cidden çok hızlı gelişen bir görev. Ve çok basit bir yöntemle yani eğer başarılı olursa cidden... Asteroid yani insanın bir dünyaya çarpacak bir asteroid korkusu tamamen ortadan kalkacak gibi. Ya çünkü bu görev bunun önünü açıyor. Ya bu belki az bir etkisi olacak ama ilerleyen zamanlarda da bu teknolojinin gelişmesiyle beraber çok daha farklı sistemlere sahip olabileceğiz. Evet, dert sadece bir test görevi. Sadece bir genel bir saptüme kapasite sahip bir Onun için fazla küçük ama bunu kanıtlayabilecek kapasiteye sahip. O yüzden öyle. Aynen. Buradan aldığımız veri bize daha iyi bir sistem verecektir elbette. O zaman başlayalım. Go. Öncelikle araçtan başlayalım çünkü aracımız önemli. Biraz basit bir araç ama cidden. Basitliği aslında her şeyi kolaylaştırıyor. Bu kadar Hı -hı. hızlı bir şekilde üretilmesini de kolaylaştırıyor. Ha, bundan bahsettik genel olarak. Aynen. Yani Fondan bir tez dedik işte. Bu şekilde bir aracımız var. Ee, bir etki sistemine sahip iki tane güneş paneli var. Ee, ve yanında... Güneş zaten değineceğiz Aynen. Güneş panaj DNJ hatta bu güneş panellerin yani ufak bir şey bir bilgi de verelim. Şu anda e, uluslararası uzay İstasyonu'nun yeni güneş panellerinin aynısı. Evet. Aracın özelliklerine gelirsek işte. E, NASA ve e, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geliştiriliyor bu araç. Toplam dediğimiz gibi 3 yıllık üretim sürecinden geçti. 12,5'a 2.4 metre boyutuna sahip boyuta sahip ya, ya aşağı yukarı bir küp diyebiliriz ya da dikdörtgen prizma daha doğrusu ya, Fırlatma ağırlığı 670 kilogram çok hafif bir araç bu yüzden de zaten e, Falcon 9 fırlatı çok rahat fırlatabiliyor Ve dediğiniz gibi aslında bu araç tek de değil yanında küçük bir küp, küp uydusu da var Gözlem için Onu da de, ona değineceğiz Şu konuda mesela karşılaştırabiliriz Mesela NASA ve John Hopkins Üniversitesinin geliştirmesi şimdi aslında John Hopkins bizim çok gördüğünüz bir isimdir. Genellikle mesela bir görev dediğimiz zaman işte Lockheed Martin'in Northrop Grummanın başı çeker. Hani belki biraz Boeing olursa ki çok yok. Ama genel olarak Lockheed Martin tüm şeyin sahibidir. Piyasanın sahibi. Mesela First Weren'te Lockheed Martin üretti or büyük oranda. John Hopkins burada bir tık e, çok görmeye alışık olmadı bir isim. Ha, gelecekten gelen bir görev var ama çok görmeyiz. Bu ilginç geldi bana ilk zaman. Genellikle hı hı. Lockheed Martin falan seçerler çünkü ilginç. Mesela şeye bakarsak, geçenlerde fırlatılan Lucy'ye bakarsak, mesela Lockheed Martin üretmiş aracı, güneş panelleriyle falan. İlginç Şimdi der. şöyle bir yorum gelmiş arkadaşlar, Job Hop Hı -hı. John Hopkins aslında bayağı yer alıyor demiş. Ee, Dragonfly'da Alfa, Predator. Aynen. Ya şöyle, belki direkt kendilerini göstermiyor olabilirler ama yıllardır çalışıyor olabilirler, fon almış olabilirler. Öne çıkmıyorlar o diyebilirsin. Öne çıkmıyorlardır. Öne çıkan yerlerde var mı? Yani bildiğimiz az çok ama hmm. John Hopkins pek duymadığımız, sen de dediğin gibi, sondan duyduğumuz yerler, belki de önceden beri varlardı. Ya evet, kesinlikle. Şeyden de bahsedebiliriz. NASA roketleri NASA roketleri yok ki. NASA hiçbir zaman kendisi roket yapmazdı. Yaptırır. Ondan da bahsedelim tabii ki de. Burada be, be şey, ve Dart'ın 12 yıllık bir görev süresi var. E, Fırat'ın'dan yaklaşık 12 yıllık, yıllık mı aylık mı? Yıllık mı ay, aylık yazıyor. Yok, yok, pardon özür dilerim. Diz <gülüyor> düşmesi. 12 aylık bir görev süresi var. Bu ne Rat demek? Bu... 12 ay sonunda düşecek mi? Yok mu olacak ya da 12 ay mı maksimum De... bitirilir mi? Ana aracımız e, görevin sonunda asteroide çarpacak. Yüksek bir hız. Yaklaşık e, sanırsam saniyede 6.5 kilometreyle asteroide çarpacak. Tamam. Ve bu çar bu çarpma ile birlikte asteroide verdik ne dik enerjiyle. Ya asteroidin görünüşünü değiştirecek. Bunu bundan, bundan bahsedeceğiz. Hı -hı. güzel. E, yaklaşık bir 10 ya 12 ay sonra görevi tamamlanacak. En azından an, ilk araç şey Dart'ın. Bir de e, küçük küp uydumuz var. O da gözlemini yapacak sonrasında. Burada şey eklenmesi ki zaten son yerler kısmında var. Sadece 5 yılda üretilmiş olmasının temel sebebi Dart bir bilim görevi değil büyük oranda. Mesela hani, e, büyük bir nasıl görevine baktığınız zaman genellikle 10 yıl kadar sürebilir çünkü arası zaten sekiz yıl en ağır olarak sekiz yıl boyunca üretildi ama daha sadece 3 yıl. çünkü bilim görevi değil evet. tek amacı ama biz... oraya çarpması bu yüzden Hı -hı. de çok ha, hızlı de, ama. bir de şöyle bir şey var hani sahip olduğu çoğu şey teknolojiyi önceki nasıl araçlarına ait güneş panelleri şeye ait ee, şu an ISS'te kullanan rosa'lara ait Hatta Burak Ağabey anlatmıştım seninle Umut Yıldız'da yayın yapmıştık rosa'ya anlatmıştım bakabilirsiniz aynı. bu aşırı aynı güzel <gülüyor> aynı. aynı panel ee, i̇on etki sistemi e, NASA'nın ilerleyen zamanlarda A ay etrafındaki inşaacı, e, uzay istasyonundaki kullanacağı ion etki sistemi, elektrikli etki sistemi. Sonra, yani bu yani bir de şey, ana gövdede şeye ait diyebiliyorum. E, New Horizons'da kullandıkları gövdeye çok çok benziyor. Yani hemen hemen bilinen teknolojileri kullanıyorlar. Yani sahip oldukları teknolojileri kullanarak yapıyorlar. Ya bir de bilim enstrümanları dolmayınca bunların testleri azalıyor ve 3 yıllık bir test süresi şey, üretim süresinde düşüyor bu. İnanılmaz Peki kısa. ben şunu sormak istiyorum Doğukan. Birçok teknolojisi benzer dedim. Burada dart uzay aracını diğerlerinden ayıran şeyin ne? Yani ne farkı var? Amacı. Tamam. asöte çarpacak ama ne farkı var? Yani anladım. Amacı yani diğerlere bir şeyler keşfetmek üzerine. Bu ise bir şeyler uygulamak üzerine. Yani dediğimiz gibi insanlar şu an... O zaman bir, bir kamera enstrümanı yok mu bunda mesela? Kamera, Yo, var. gözlem, fotoğraf çekme. Tek, tek gözlem işte. Tek gözlem. O da aracın ana parçası. Bir tek bunu sahip. Ki bu da fazla test gerektiren bir şey değil. Çünkü zaten geleneksel bir araç bu. Şey, e, gözlem kısmı, gözlem ya Sonrasında ya dediğimiz gibi, amacı araştırmak değil, daha çok uygulamak bir şey. Bir şey uygulayıp olup olabilen, olmayacağını şey, göz, test etmek. Ya çünkü dediğimiz gibi bu zamana kadar insanlık bir astroid savunma görevi yapmadı. Bu ilk olacak. Çarptığında göreceğiz. E, olmuş yani bu astroidin yörüngesini hatır sayılabilir derecede değiştirmiş mi, mi göreceğiz. Ki değiştirirse em eminiz ki yani çok daha büyük bir sistem olacaktır bu. Ve en Bunu azından diyorum, buludumuz olacaktır. Evet. Asoid, dünyaya gelmeden havada patlatmak varken neden Azsuit'in yörüngesini değiştirmek mesela? Ya şöyle diyor abi, mesela bu yani mantıklı geliyor aslında ilk başta ama Vallahi çok mantıklı zaman... geliyordu, yanlışım olabilir. Sadece yani ben izleyici tamam. gibi soruyorum, öyle düşün. Tabi tabii tabii abi. Yani mesela şöyle düşün abi, büyük bir sorunuz var. Biz bunu patlatarak e, bir sürü küçük sonra dönüştürüyoruz. Bu da çok riskli. Bu yüzden. Yani en temiz yöntem dart gibi duruyor. Çünkü e, herhangi bir patlatma yok. Direkt asteroidin rotasını değiştiriyorsun. Ufak bir kinetik enerjiyle beraber. O zaman bir sorakine geçelim. Uzaycımızın görüntüsü burada. E, Sanırsan Vandenberg'den bu. Araç Şunu soracağım var. ben. Şunu soracağım. Birçok e, uzaycı işte tasarımı ve dizayn yapılırken böyle labdan fotoğraflar görüyoruz. Lab diyelim oraya ya da clean room da olabilir. Böyle sarı sarı koruyucu bir şey görüyoruz. Onun ne olduğunu biliyor musun? Ya da nedir o? Bu sarı İnstasyon. şeyler. İnstasyon. yani Şey termal koruma. Aynen bu hani kazadan kurtulan insanların üstüne verdikleri o termal şeyin evet. aynısı gibi duruyor. Evet. Güzel. Hemen hemen aynısı. tabii ki biraz daha endüstriyel amaçlı dersek her. Evet. Biraz birkaç milyon dolar daha pahalı. Tabi. <gülüyor> Biraz Çünkü daha bu, daha bu üretilen yerlerde clean room mantığı var diye biliyorum Kutay, Hı -hı. doğru mu? Yani toz girmemesi lazım, evet, evet. E, ısı, bir belli bir sıcaklık olması lazım diye biliyorum, o yüzden sordum. Buradan Hı -hı. anlayabiliriz aslında, e, temiz oda mantığını anlayabiliriz. Çünkü yani aracın üzerinde çalışanları. Aynen, şu an görselde gördüğünüz gibi aracın üzerinde çalışan insanlar e, tamamen steril kıyafetler giyiyor burada. İşte bonilerini takmışlar, önlüklerini giymişler falan filan, eldivenleri var. Yani bilimsel görevlerde ya da bu tür görevlerde ya rastlanan bir şey. Hatta normal uydularda da öyle. Yani temiz olarla şey yapılıyor. Entegrasyon gerçekleştiriliyor. Devam. Yani i̇şte sahip olduğu enstrümanlar bunlar. Normal, yani Şimdi güneş sensörü demişsin ama güneş paneli mi demek istedin sensör mü? Burada bir devreye Yok. gireyim. Sensörü ayrı bir şey. Ayrı bir panel. Şey enstrüman. Ne yapıyor? Güneş geldiği zaman açılıyor mu güneş panelleri? Bunun sensörü mü? Şimdi aslında ben, olay biraz daha şöyle. Güneş sensörü ve yıldız izleyici aslında aynı işe yarıyor ikisi de yön bulma yön bulmak için kullanılıyor. Yani uzaydayken uzaycının hangi yöne baktığını olsaydı sayede belirliyor. Hem yıldız izleyiciyle hem güneş sensörüyle. bunlar daha çok navigasyon için, çok bilimsel bir enstrüman değil. Burada bu listede bizim bir çeşit gözlem enstrümanı. Aslında terakot şeyin, dartın tekniği enstrümanı. O da işte astroidin fotoğrafını çekmek için. Onun dışında işte güneş sensörü olsun, yıldız izleyici olsun, e, ross olsun ki güneş kendisi Bu her araçta olan klasik şeyler. Dediğimiz gibi. O zaman astroidin biraz etrafına dolanıyor ya da takip ediyor. O ara fotoğraftan çekiyor sonra çarpıyor. Hı hı. Direkt hı hı. çarpmıyor anladığım kadarıyla. Evet. Yaklaşırken daha doğrusu diyelim. Çünkü direkt bir buluşma var diyelim. İşte astroid buradayken şey burada. Kameramlarda. <gülüyor> birlikte gidiyorlar işte. En sonunda çarpacaklar. Yani çarpmanın önce gözlemini yapıyor. Ki zaten... E, şey dart dediğimiz gibi küpuydu bırakacak asıl gözlemi küpuyduğumuz yapacak çarpma kısmına ve e, aslunda da yörüngesinin değişip bize bu küpuydu gösterecek. Okan düşün senin böyle görüntü oluyorlar yavaş yavaş çok bu yani patlama. O çok güzel bir görüntü olacak cidden çok güzel bir, bir görüntü. Bir yıl bekleyeceğiz olacak. daha bir yıl var. Daha bir yıl var. Bunun aynısını şey için demiştik e, geç, geçtiğimiz yıl. E, o Sirius için demiştik çok enteresan bir. Astroiden örnek alma anı olmuştum. Yani ne derler? Ee, ne diyebiliriz? Bu kaptı kaçtı tarzı bir mantık diyebiliriz. Çünkü dokunup hemen yüzeyden kalktı. Bu tarz bir mantıkla yapmıştım. Ama evet Emir şey demiş. Alpaparadatör e, video yok sadece fotoğraf çekecek demiş. Neyse artık Arda arda fotoğraflar çekerek bir video oluştururuz artık. Aynen aynen. 5 saniyede fotoğraf çekse bile o bile çok iyi. Yani, Zaten küpuydu ne kadar iletebilir ki böyle. O da var tabii ki. Draco'yu buradan şey yapabiliriz. Karacığımda gözlem şeyim. Şimdi e, Draco şöyle. Drakon'un aslında temel tasarımı e, New, New Horizons aracı ki kendisi Pluton'u ziyaret eden en büyük aracımızdır. Pluton'un şu anki fotoğraflarının çoğu da oradan geliyor. Şu an Güneş e, Sistemi'nin dışına evet. doğru gidiyor. Hı hı. Ondaki efsane bir e, kamera cidden. E, Lori kamerası eğer hani az çok güçlerle ilgileniyorsanız cidden çok saygı gören bir kameradır. Yani, Lurie dediğimiz zaman akansular durur. Ondan basitleştirilmiş bir kamera Draco. Yani onun daha basit hale diyebiliriz. Ne işe yarıyor bu? temel yani, olarak gözlem işte. Düz kamera. Astrid'in görüntünü çekecek işte. E, görüntü sayesinden navigasyon ve çarpmayı da destekleyecek otomatik olarak. İşte boyutunu cihazcık özelliklerini falan belirleyecek. Aslında temel olarak çok çok ilgileştirilmiş bir kamera Draco. Kamer e, bir şey, enstrüman herhangi bir uzay aracı için ya da uydu için diyebiliriz senin. Yani bu böyle bir navigasyon kamerası ha, hemen hemen her uzay aracı için e, temel bir şey. Tabi tek farkı daha gelişmiş olması. Olsun, Ros'a gelelim. Ros'ada NASA'nın yeni nesil güneş e, güneş panelleri. Esnekler ve bu sayız yani bu sayede yuvarlanan kaşılıyorlar. Bu şekilde de çok daha az bir e, hacim kaplıyorlar. Fırlatma için oldukça bir avantaj. Çünkü ne kadar fazla haç biliriz o kadar fazla büyük bir yük kaplamasına ihtiyacı olur. Bu da bunun avataşı sağlıyor. Ve bir yandan da hafif ve daha güçlü. Ve şu anda da hem ISS'te hem de DART'ta kullanılıyor. Ve sonrasında da başka projelerde de kullanılacaktır. Evet. Yani e, Nasıl okumuştum şey diyordu. Normal katı güneş panelleri e, sabitlendiği zaman bir sürü ağır ve güçlü vidalar falan gerektiriyor. Ki birbirine katlandığı zaman hem kalınlık payı da var çok ağır oluyorlar. Ama bu Yıvalların yani kaçıldığı için hem ince bir tel şeklinde güneş böyle hem de pek bir şey mekanizması da yok. Aynen. Bunlar da şey. genelde tim film team film kullanılıyor. Geçen söylemiştik. Hı -hı. Merak ettim daha güçlüden kastın yani çıkış gücü mü yani kaç watt ürettiği güç anlamında herhalde değil mi? Güç olarak da fazla. Güç olarak da fazla şey olarak da dayanıklılık olarak, olarak. Peki şunu merak Hı -hı. ediyorum enerji tüketen unsurlar ne bu işte Ara aracımızdan? Aynen ee, aracımızda aracı... hmm. kamera desek tamam bir hmm. kere uyku tüketecek. Onun dışında ne var? İletişim ee, modülü vardır. E, e. Aynen elektrik etki sistemi var. İyon etki sistemimiz var. Asıl ele Aa, elektrik etki sistemi Bak gelecek. onu değinelim işte onu soracak. Ben onu merak ediyorum kafamda. Ona aracı. geleceğiz. Bah, i̇tki sistemi nasıl diye süper. Yani asıl zandıran bu olacak aracın. Bu tür sistemlerde iyon sistemi idealdir. Çünkü e, az bir ağırlık yapıyor ve aynı zamanda fazla verimli. Tabii çıkar, verdiği etki az ama uzun zamanda fazla oluyor. Bunu, bunu diyebiliriz. Bir de şöyle var. Yani Sürmanlar çalışması için aracının sürekli olarak lazım. O daha fazla elektrik ya. Aynen. Ve sonrasında neşlebet. Işte ionitki sistemi next. Nasıl tarafına geliştirilen yeni nesil Ionitki motoru. Az etki çok daha fazla verim. İşte önceki e, Deniz görevlerinde NASA zaten şey kullanmıştı. Ionitki sistemi kullanmıştı. Sanırsam dağım görevinde kullandıklarını hatırlıyorum. Aynen. Ya bu Ionitki sistemi ee, hem dartta kullanılacak hem de Gateway'de kullanılacak ee, NASA'nın Ay A istasyonunda kullanılacak önemli bir şey çünkü yani tek bir teknoloji birden fazla yerde kullanabiliyor çünkü basit bir sistem ve aynı zamanda uygulanabilir. Sokağın aslında geçmeden önce yunus sistemi hakkında bir şeyler biliyorsan anlatsana ben de çok bilmiyorum o yüzden soruyorum. Şöyle diyebiliriz e, normal kimyasal yakıtlara göre. E, ee, iyonik sistemler soy gazlar kullanıyor. Genellikle yani, xenon kullanılıyor. Bu da bitmezenon kullanıyor. E, ee, xenonun gaz haline kullanıldığı soy gaz dediğimiz gibi. Ya bu şekilde az yakıtla çok daha fazla e, süre ateşlenebiliyor. Ve dediniz gibi az ağırlık, fazla verim dedi, dedik. Ya ya soy gazı iyonize hale getiriyor ve iyon çıkışı yapıyor diye biliyorum. Tam olarak uzman değilim iyonik sisteminde. Bunun ilgili e, bir şey söyleyeceğim. Biz bir ya yayın yaptık ya anlattık bunu. Şu an hatırlayamıyorum Doğukan. Belki bir buçuk yıl oldu. Yön etki sistemlerini göğe bakma durağında konuştuk ya da anlattık öyle hatırlıyorum. Anla, abi ne Biraz mı? bayağı bir detaylı bir sistem ama bunu yine hani izleyiciler söylerse ya biz hatırlamıyoruz <gülüyor> bulamadık biz bir yine değiniriz buna. Aynen aynen. Yani dediğim gibi tam ya fazla hakim değilim yön etki sistemlerine. Karışık bir sistem. Dürüst olalım. Bak arkadaş da demiş Hı -hı. yön Hı -hı. çok Aynen. kimya var ben anlayamıyorum demiş. Haklıdır. Yani biraz manyetik alanla ilgili şeyler de vardı demiş. Aynen. Hı -hı. Biraz karışık bir sistem. Karışık. Ama biz ya eminim biz konuştuk ya. Bak, unutmuşum. Abi illa ko konuşmuşsunuz abi. Yani çünkü bayağı bir e, yayın yapmışsınız. Yani orada illa konuşmuşsunuzdur. Evet. Şimdi e, dart'ın fırlatma ve yolculuk kısmına gelebiliriz. Şöyle olacak şimdi ee, bildiğimiz bir roketi var yani şu anda hemen hemen her bu yayında herkese bir Falcon 9. Ee, Herkes onunla yolluyorlar en ucuz. <gülüyor> <gülüyor> e, ucuz yeniden kullanılabilir ve e, yüksek bir fırlatma sahip, sayısına sahip. Tamam. 26 Kasım'da e, 24 Kasım'da Türkiye saatleri sabah 9. Siz canlı yayınlayacaksınız bu fırlatmayı. Aynen. Canlıyında olacağız. Alba, eğer sen de uygunsan demiştim e, ya. Tabi tabi tabi gelir. He, Hem Hı -hı. işte uzay canlı yayında olacağız canlıyında olacağız. bekleriz. Fırlatma Kaliforniya'dan gerçekleştirilecek. Ee, Kaliforniyadaki Vandenberg testi kullanılacak. Dediğimiz gibi Falcon 9 üstlenecek fırlatmayı. Yolculuk on ay sürecek. Dediğimiz gibi işte yayında kanalımız olacak. Evet, hatta fırlatmadan bir gün önce Rampa'ya geçecek Falcon. Biraz Aynen. daha kengisi kuzu olabilir de ya. Aynen. Görebildik. Burada e, Dünya Dünyanın, DART'ın ve astroloj sistemlerinin yörüngesini görüyoruz. Mor olan e, sanırsam DART. Aynen. Şimdi birazdan göreceksiniz, e, DART birazdan yeşilin oraya geçecek. Ve evet çarptım. Burada çarptım. Şu, yörün, şu yörünge sistemleri inanılmaz şeyler, adamlar metreseli metreseli hesaplayabiliyor ya. Büyük bir yetenek o ya. İşte bunun matematiği en çok enteresan matematiğe sahip bu. Bak beni en çok düşündüren şey şu. Adamlar 2-3 gezegenden birden yer çıkan durumu aldı ve yine tutturabiliyorlar. Hı hı. Çok karışık ya. Böyle bir uçuş profili izleyecek. Hatta şu, şunu da diyebiliriz. Ee, DART SpaceX'in ilk, hemen hemen ilk derin uzay görevi olacak. Operasyonel olarak ve NASA için yaptı. Daha önce SpaceX derin uzaya tek bir şey fırlattı. O da e, Falcon ile fırlattı. Tesla Roadster'dı, Bu da test yüküydü sadece. Starlar. bunun Rollster'da. Öncesi... Aynen. E, bunun öncesinde de herhangi bir yükü derin uzaya fırlatmadı. Bu ilk olacak. Ki derin uzay tecrübesi Sprex çok önemli. Özellikle hani Sprex'in amacı Mars'ı insan taşımak. Ee, Starship'le büyükte yeni yeni başlayacak bu tecrübe. O yüzden yani NASA'nın yardımında ihtiyaçları var bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Görevin devamı. A Asteroidler. Dağıtın hedef asteroidi Didymos. E, Didymos'un etrafında dönen e, Dimorphos'tur. Dimorphos. E, bunlar ikili bir asteroid sistemi. Bir, bir büyük asteroidimiz var. Bir de on metre küçük bir asteroidimiz var. Hedefimiz o küçük asteroid. Ee, Didymos 100, 780 metre. Dimorphos da 160 metre çapında. Bu, yani küçük dediğimize bakmayın. Büyük yani. göreceli olarak küçükler ama büyükler baya. Ya, bu iki asteroidin dünyayı çarpma ihtimali bulunmuyor. İşte bu yüzden de güzel bir e, test hedefi. Yani, Didymos da Yunanca'da ikiz anlamına geliyor. Kanka bir yere gelsen hafiften konuşalım üstüne. Tabii konuşalım. Aynen. Ee, şimdi dediğim o aslında 780 metre ki bu bayağı büyük bir rakam. Dünyaya çarpsa tam yaşamı siler atar. O konuda hiçbir şüphemiz yok. Ama işte e, dünyada yörüngelere şey, şey yapmıyor, dört gün denk gelmiyor. En son 2114 miydi, 24'te miydi ne? 8 km'ye kadar yaklaşık o kadar. Yani bize çarpma ihtimal yok. O yüzden bir tık rahatız. Hem Hı. bize ekonomi olduğu için hem büyük olduğu için hem de küçük baya sahip olduğu için. Nasıl bu astroloytları bayağı sevdi. Aynen. E şimdi tes test hedefimiz gayet güzel yani herhangi bir risk yok yani istediğimiz gibi test edebiliriz. Hı -hı. Cidden böyle bir yani ya böyle bir astroloytin yörüngesini öğretebilirsek yani herhangi bir astroloytin yörüngesini öğretebileceğiz. Bu önemli bir olay. Bayağı yani tarih bir olay. Dimorfos çok yavaş dönüyor evet evet. Onu şimdi birazdan animasyonda göreceğiz animasyonda var. Onu göreceğiz. Çarpma kısmına gelirsek, e, DART 2 Ekim 2021'de Asteroid'e yaklaşık saniyede 6.6 km ile çarpacak, Dimorphos'a çarpacak. Yani bu çarpışma Dimorphos'un hızını e, %1 oranını değiştirecek. Ki ya yani %1'e bakmayalım, bu %1 Asteroid'in yürüncesini inanılmaz bir derecede etkileyebilir. Küçük, küçük etkiler, büyük etkiler, yani domino taşı gibi diyebiliriz. Aynen. kötü i̇şte şöyle bir şey var. Hani DART'ın asıl amacı dediğimiz gibi yayının başına demiştik. Gerçek bir şey simüle etmek değil. O sadece dünyadaki teleskopların algılayabileceği sevde değiştirmeye başlıyor yüzde %1 bunun için fazlasıyla yeter. Bunun için nasıl hani çok büyük bir şey yapmaya çalışmıyor bunun için. %1 yetiyorsa Aynen. tamam %1 yapalım. Yani sistem çalışıyor mu Cidden yani teori tamam hadi teoride çalışıyor pratikte çalıştırabilecek miyiz bu sistemi? Önemli olan bu. Evet, yani dediğimiz gibi dünyadaki gözlem evleri, gözlem evlerim, çarpışma etkilerini gözlemlemeyecek. Yani bir yandan da Lisea küp çarpışmayı ve enkazı görüntüleyecek. Yani Lisea küp ne? İşte bu dediğimiz küp uydu. Şimdi birazdan animasyona göreceğiz bunu. Evet, evet. Lisea küp şey tarafından yapıyor, İtalya uzayajansı tarafından yapılıyor. Ki İtalya, Avrupa çok işin içinde görmediğimiz işlerden biri. Ve e, küçük, o 10 santim, 15 santim mi ne öyle bir şey? Küçük boyda. Standart küp uydu diyebiliriz sadece de, tabii öyle. ki de şey yani amacı biraz daha büyük diğerlerine göre. Tabii az şöyle gidiyor adam. Benim <gülüyor> e, anlamadığım kısım şu e, o kadar uzak mesafeden nasıl fotoğraf gönderebilecek bir küpüydü? İşte, evet iletişim sistemi ilginç, ilginç olacak. Ya, belki bu da şeye etkileyecektir. E, verinin gelme süresini etkileyecektir bu Boyutunu da etkiliyor. Ant aynen aynen. Bu yana video büyük. Yani, video, emir'in de dediği gibi ya, video çekme olayı yoktur. Ya, işte, elimizde fotoğraflar gelse bile yeterli. Ve sonrasında e, Esa'nın bir Hera görevi olacak. Bu Hera görevi de DART sonrası bu ikide astroloj sistemin inceleyecek. E, ne tür etkilerin etkileri olduğu ile ilgili. Daha ne derler kapsamlı bir gözlem yapacaklar. E, Hera 2016 yılında iptal edilen eğim görevinin yerini alıyor işte. Biraz yani ne derler eğimin küllerinden doğmuş bir görev. 2024 görev, yılına fırlatılacak ve 2027 yılında e, Dimorphos'a ulaşacak. Ve şu anda işte kontrol sürecinde, şu anlık proje sürecinde daha. Daha inşaat halinde değil. Ki daha zaten fırlatılmasına iki yıl var. Şurada ufak bir dert yanabilir miyim Dokan izninden? Yan, yan, yan, yan. Bak, eğim görevi, eğer 2020'lerde yaşıyorsanız ve çok manyak bir şey görmek istiyorsanız eğimle dert mükemmel bir ikili olabilirdi. Dert zaten... Eğimi bilmiyorum bak, aslında anlat aynen. Anlatayım, anlatayım. Dart kafattıktan sonra eğim hem oraya gidecekti, hem asteroidleri gözlemleyecekti, hem asteroide inecekti, dimorphos inecekti, pardon devam değil, nidemos inecekti, hem de Dartın enkazını görecektik. İki ast, bir, iki ast pardon, bir asteroid etrafında bir uydu ve iki tane mükemmel görev. Daha, daha olacak bir şey mükemmel bir şey daha ne olsun? Hı hı, ama, yani Çok manyakmış. Ama ama işte, ama işte. her ülke kadar para bir uzay görevine. Ee, Almanya sanırım kendi telefonu ödemeyince proje iptal edildi ya işte bak çok şey böyle ne derler çok can yakıyor hani bak, bir ülke ödemiyor direkt hadi kapattık beyler projeyi Hı. rafa kaldırıyorlar neyse umarız ki her da her aşı olmaz da hera kalır Umarım umarım yazan e da görevin animasyonuna bakalım gibi yani fırlatma kısmı klasik yani hepimizin bildiği bir süreç. Biraz da inişi daha doğrusu yani inişi biraz farklı olacak çünkü birinci aşama çok değil, fa farklı manevra yapacak, çok ters manevra yapacak. Drone gemisi inecek e, it iticimiz. Ben normalde şey bekliyorum cidden, ne derler? E, yük hafif olduğu için, ne derler, fırlatma testine geri iner diye düşünüyordum da, ilginç oldu. İşte burada yük kaplamamız açılıyor klasik olarak. İkinci aşamaımız e, gerekli ateşlemeyi yapıyor ve dartın e, dünyadan kaç, dünyanın çekim alanından kaç yakalamasını sağlıyor. Ve sonrasında dart da güneş panellerini açmaya başlıyor, prosalar açmaya başlıyor. Bak bak, Ey yavrum ey. Çok güzel ya, çok güzel. Ya sanırsam bu sistemleri başka, bu sistemler şeyleri göreceğiz. Blue Origin ve diğer şirketin inşaatı yörünge istasyonunda da göreceğiz. Harbi çünkü mi? Bo evet. Çünkü Boeing yapıyor Rosayı. Rosayı Boeing yapıyor. Güzel. Mantıklı var mı? Kullanmış gibi sistem. Adamlar e işte, yapmış. Ya bu tür sistemlerin güzelliği bu. Geliştirmesinin güzelliği bu. Çok fazla yerde kullanılıyor. Tabii i̇şte şimdi hemen çalar teknoloji Neyse. İşte. Neyse şimdidir. Ha, İşte Sonrasında e, gözleme enstrümanımızın kapağı bırakılıyor ve artık çalışmaya, çalışmaya başlıyor enstrümanımız. E, Saçma soru olabilir ama bu kadar hareket eden parçalar uzay görevlerinde potansiyel sorunlar çıkartabilir mi? E, böyle hareket eden parçalar uzun kullandığımız için artık böyle bir şey söz konusu değil. Yani her, her şeyin ihtimali var ama böyle... Yani sırf riskli diye yapmayacağımız bir şey olmamalı. Sonuçta riskli diye aya da inmemeliydik o zaman. Yani bu mantığı göre şey yapmaz. O yüzden hayır. Yani potansiyel sorunlar çıkartmazdan rağmen tabii ki de kullanılacak. Oo. Kamera gittim. Bir saniye. Aynen burada da İhtiyar Uza Ajans'ın geliştirdiği da gidiyor adını unuttum. Aynen. Güneş panellerini açtı. Güneş panellerimizi açtık ve aracımız e, as doğru hızla gelmeye devam ediyor. Ha. Hı -hı. ve burada da çarpıyor bir, bu bu çarptığı şey. etkiyle gerçekten yörüngesini değiştirebilir mi ya o kadar abi güzel... boşun olabilir diyeceksin ama abi emir çok güzel bir şey yazmış bununla ilgili okuyayım istersen e, bu arada göre de bekleyen sonuç küçük Dimorphos Didymos'un e, etrafında yaklaşık 11 saat 55 dakikada tur atıyor da çarptıktan sonra bu periyot birkaç güne değişecek işte bu küçük değişiklik aranıyor bu yörünge periyotu kısalacak biraz işte aradığımız bu Çünkü bu değişikle beraber Herhangi bir astronotun rotosu çok hatta sayıdaki miktarda değişiyor. Görev animasyonu bu şekildeydi. Hani evet, Emir dediğinde haklı ya. Sonuç olarak NASA burada mükemmel bir değişim görmüyor. Sadece biz bunu ölçelim, kanıtlayabildik mi yeterli ya? Yani sistem, olur. sistem çalışıyorsa bunu daha daha da detaylı metinle böyle de tam operasyonel bir sistem yapılabilir. Mesela daha büyük astronot için daha büyük baraj gibi. Hı -hı. Her şey böyle başlıyor işte. Nasıl mesela uzay istasyonu küçük uzay istasyonu orta uzay istasyonu ve büyük uzay istasyonu diye başladı. Bu şekilde. Tabii Aracın boyutunu değişebilir diyorsun mantık. Tabii tabii. Buradan gelişecektir illaki diye düşünüyorum. Yani bütün hikaye budur. Anlattığımız şey Hı -hı. Yani gidecek Aynen. orada çarpacak ve yörüngeyi değiştirebilirse küçük bir değişim uğratacak. Bu sayede dünyaya çarpmayacak bu asteroid. Yani, peki peki izleyici... Çar çarpacak aslında yani, yani şu anki o çarpıcı asteroidimiz şey yok ederler. Dünya için bir risk yok zaten. Ki olmayacaktır da. Peki izleyicilerin burada merak ettiği anlamadığı bir şey var mı? Soralım hemen. Yani kesinlikle, kesinlikle taze, taze. Mesela Kutay'a Doğukan'a soralım. Her yayında gözüm Kutay'ın arkada, arkadaki maketlerine kayıyor demiş. <gülüyor> arkada... <gülüyor> evet. Hay Kutay da normalde doğru. ben iki tane ışık aldım yayın yapıyorum diye. Adam karanlıktan yayın yapıyor. Kutay ışığı ha, açsaydın abi, keşke bir güldürseydik. Adam öyle seriyor abi. Şöyle ışığı açtığım zaman benim lehimi oluyor. Yüzüm kararıyor bu sefer de sıkıntı var işte. Ama bak bizim ışığı açınca yüzüm kararıyor. Hı -hı, arkadan vurduğu için öyle bir soru var. Hmm. Benim şey... o yurtta da yurtta da o sorun var bende. Çok evet, sıkıntı evet. bir şey. Devam edelim. Hı -hı. Edelim. Ee, şey görmüştüm james Webb uzay teleskobundaki hareketli parçalar çok daha riskli kesinlikle çünkü şöyle diyebiliriz james Webb uzay teleskobunda yaklaşık 300 e, farklı hata noktası var ondaki yani hareketli parçalar çok daha riskli e, tabii ama belki de sabit sistem daha optimal olarak hareketli parçalardan bir şey açılması mesela değil mi arkadaşım biraz mesela bu, aynen bir de şey işte kapağı kapakçıklar işte o görüş sistemini kapakçı Bunlar olması gerekiyor çünkü bu tür şeyler uçuş sırasında hasar görebilir. Yani titreşimden vesaire hasar görebilir. Bu yüzden bunlar gerekiyor. Mesela James'e gel bize. James'e'nin e, en kritik noktası aynaların açılması. Sonrasında güneş e, kalkanının açılması. Böyle halı gibi açılıyor. Orada bayağı bir, baya bir olay var. Ona zaten gireceğiz yani. Haftaya James'e konuşacağız bu arada Doğukan? Evet abi haftaya James'e konuşacağız. Bu daha taze tamam. diye bunu öne aldık. Bunu aradan çıkarttıktan sonra James'e bakar. Zaten ondan sonra yayınımız da olacak. O fırlatma yayını yapmamız lazım. Ben ona gelmek Kesinlikle. istiyorum. yani. bekliyoruz. Bakalım Ayhan abi okey dedi belki onda yaparız yani. Sarıyoruz ona. Olabilir. Fırlatma derken fırlatmayı sal demiş. Yok fırlatması bence değil engergin anı. Ya, en gergin anı açılma kısmı olacak. E, sistemlerin açılması olacak. Dediğimiz gibi çünkü fırlatma yani Arien'in bir patlama olayı var. Bak, onun dışında başka bir şey yok. Ya, buradan korkuluyor güya da. Ya şöyle bakabiliriz Falcon 9'u iki kere patladı. E dart için korkuyoruz, Hayır. Arayan bir kere patladı. O da iyi test patlam bir, Patlama şansı yok vallahi hiç kusura bakmasın. Yok yok hiç yok. Ya dediğimiz gibi yani fırlatmadan daha çok yolculuğu çok şey olacak. Bir ay içinde hedefine varacak. En o dört aylık süreç. Aynen dört ay boyunca sistemlerini açacak işte falan filan. Yani bu anda işte sistemlerini nasıl açacak işte güneş kalkan aşırılıp e, aynalar aşırılıp açılmasa ne yapacaklar falan. Ha işte bu yüzden fırlatılmadı uzun süre James Webb. Diyoruz sürekli işte yerde eskidi diye ama hata payı olamaz böyle birinin. Çünkü yaklaşık 10 milyar dolarlık bir e, uzay aracından bahsediyoruz. Hatta daha fazla. Ha Ki evet Emine dediği gibi Hubble gibi bir hatası düzeltilemez. Ki Hubble da artık düzeltilemez. <gülüyor> uzay meki yok. Aynen bir de şöyle hani araçlarımız olsa bile gelecekti cense buna elverişli bir araç değil çünkü gerekli şeyler yok bu vardı bu hani mesela ileride starship olu starship gönderdik falan da ama starship'in c7 starship, starship destekleyecek ve kipmanı yok o Hubble, yüzden evet. zaten yıllardır bekledim yani hata payını abi. anlıyorum yani büyük bir proje yani Peki de, abi, yine hata var. olma ihtimali yok mu var kesinlikle arada. var abi her Hı -hı. zaman risk var dediğimiz gibi yani şöyle diyebiliriz yani 300 hata e, noktası diyoruz ya işte burada başlıyor iş. Çok riskli. Yani sonuçta uzay görevlerinin en baba işlerinden biri hata ihtimali. Her Hı -hı. görevde var. Şey mesela Lucy konuşabiliriz. Ee, Lucy'nin mesela bir güneş paneli hala tam açılmadı. Sağ öyle Aynen. mi? Aynen. Bir tanesi açık yeri açık değil. Onu deneyeceklerdi daha ne yaptılar bilmiyoruz. Üzerine çalışıyorlardı en son. Bir kapatıp geri açmayı <gülüyor> deneyeceklerdi. Açık değil mi? Yoksa tam kilitlenme edebiliyorum ben. Ha, kilitlenme. Pardon. A aynen, aynen. Kilitlenmedi. kilitlenmedi. Bunu bir deneyecekler. Ee, ne diyecektim? Onun dışında hmm. bahsetmedin bir şey var mı bu görevle ilgili veya sormadığımız bir şey? Düşünüyorum hmm. ben de. İzleyicilerin var mı hmm. soruları? Bakıyorum hemen. Ee, Olmadı çünkü... zaten YouTube'dan izlediklerinde Doğukan alta yorum yapsınlar. Lütfen beğenmesinler. Aynen. aynen. Kesinlikle. Demek çok. Ee, oradan yanıtlarsınız zaten. Kesinlikle. Ama görevi etkilemeyeceği için sallar galiba. Bilmiyorum, emin değilim. Lucy yayını izleyememişim, hala üzüldürüyor. Ya... Ben yayında tam katılacaktım, 1080p katılamadım internetten, sıkıntı. Aga be. Aga. Ama güzel bir görevde, çok güzel bir fırlatılışta. Ben de muhtemelen dartı izleyemeyeceğim, tam okula geliyor. Ama evet, bir şekilde deneyeceğiz aa. bakalım bir şeyler. Tam okul saatleri. Burak abi büyüklerse de baş başa olacağız yayında. Sorun yok benim için, okey. Gelirim ben. o Oradan bir muhab muhabbeti kurarız. O zaman bugün bu kadar yapalım. Mesela 44 dakika oldu Doğukan. 20-20 zaten ideal bir süre YouTube için. YouTube izleyicisi çok hızlı tüketmeyi seviyor. Aynı Biz yani. bunu indiririz. Ee, bir hafta içinde de YouTube kanallarımıza atmış oluruz. Bu yayının tekrarı ve içinde böyle stok video falan döktü Doğukan bol bol güzel bir edit yapalım. Ee, bu yayının editlenmiş hali YouTube Gelecek Günde ve Uzay Çağında Yolcu kanalında olacak. İlk bölümü bize yükleriz. ikinci bölümde size insanları göndeririz. Tekrar evet. izlemek isteyenler oradan izleyebilir. Ya Twitch'da açtık ama hükümet adına YouTube'dan izlemelerini tavsiye Hı -hı. ediyoruz. Daha editli olacak. Aynen öyle. Ee, şey gelmiş. Dart yeni kaçta olacak demiş. Eee çarşamba günü saat sabah 8'de başlayacağız. 9 21 21'de, 21'de fırlatılacak araç. Doğukan. Evet, evet bak, güzel. Düşünüyorum, düşünüyorum. Aynen. Bak. Efendim. Yıl 2030 tamam mı? 2037 saç almış başını gidiyor ve bir anda bir astrofit görevi çıktı ve Zulusi e, dert benzeri bir aracı Starship'i fırlatıyor. Düşün şunu iki deliklerimi düşünelim. Bak şöyle düşüneyim sana. E, Falcon 9'dan çok daha az bir e, varış süresi olur. Çünkü çok daha fazla delta visi var. Yani verimliliği çok daha fazla. Çok daha iyi bir rotadan fırlatabilir. Peki direkt Starship'in kafa atması yok mu? E, o da olur aslında çünkü <gülüyor> aracın cidden ağırlığı da var. E, i̇şte mesela yakıtını saklayıp bir anda kendini hızlandırırsa olabilir olabilir. Basma kumları, bas konuları bas bas hepsi deniz seviyesinde bas yani astroidi yok <gülüyor> eder ama amacı için şimdi orada bir sorun da var şimdi asteroidi çok daha fazla parçalar ayırabilir yani onlar ilk ya. önce bunu konuşacaksa eğer bir uz uzay ilk önce Ruslardan bir hesap sormamız lazım diye düşünüyorum ben hani dünya yörüngesinde uyduyu patlatmak ortada birbirine katmak Evet oradan, oradan konuşabiliriz işte. Yani cidden uzay çöplüğü ayrı bir mesele. Ki bir de bilerek yaratılan uzay çöpü çok da ayrı bir şey. Savunma evet. amaçlı. Sıkıntı. 2030'da Saşif sen... Bu yayının aa, konusu aa. değil Şimdi o. Sonra bunu sonra konuşacağız. Bunlar. Sonra. Ee, bu ayın sonundaki gündem yayınımızda konuşacağız. Burada da bir gündem yayını yapacağız. Normalde biz uzay çanırı yapıyoruz. Burada da yapacağız aynısını. Kepşik bir şekilde konuşuruz bu konuları. O zaman bu kadar diyebilir miyiz? Çünkü değil daha... Ya konu yok gibi aynen bugünlük o zaman bu kadar kısa tutalım bugünlük haf dediğine bir bir saat yayın yapsak Cem e belki uzun sürebilir uzun sorular olursa arkadaşlar lütfen YouTube'da yorum olarak yazsınlar bize biz de onlara cevap vereceğiz aynen öyle. Ee, onun dışında bakıyorum güzel bir yorum var mı Tamam genelde bu yorumlar bu ee, şöyle bakıyorum Tamam o zaman bir bitiriş introsu veriyorum. Bize Twitch'ten destekte bulunabilirsiniz Amazon Prime'ınız varsa. Onun yapılış yöntemi şöyle hemen ekrana vereyim. Burası değil altta giriyorsunuz. Subscribe for free diyorsunuz. Buradan bize abone olabilirsiniz. Bunu yaparsanız güzel olur. Aslında mesela şu an fark ettiğiniz gibi Kutay'ın bir mikrofonda Hı -hı. sorun var. Hışırtı geliyor. Ekipmanlarımızı yenilememiz için iyi olabilir. Kutay dediğim gibi sana bir mikrofon ayarlamamız gerekecek. Biraz daha haftaya Resitime geçmiş olacağız. 500 dolar falan Doğukan. Gerçekten çok pahalı. Ve bunlar hep yani yılımızdan gidiyor genelde. Yıllık yıllık o kadar geliyor. Maalesef, maalesef. Ve doları <gülüyor> arttığı için sıkıntı. Aynen. Ya bak işte, abi gönül ister ki mesela OBS'e bakalım işte OBS'i de verimli ben... randıman alamıyoruz. İnternet. Zor oluyor. İnternet Resitime de sitim yarda mecburuz ve biz dolar kazanmadığımız için sen de biliyorsun hani sponsorumuz da yok. O yüzden ne? hani elinden geldiğince insanlara destekte de bulunursa genelde paralar oraya gidiyor. Biz de yayınlarımızın kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı yayınlar olmuştur. Kesinlikle. Artık ama daha sıkıyorum. sık ve daha düzenli yayınlar yapacağız ama dediğim gibi YouTube'da canlı yayınları bir nebze kestik. Çünkü daha editli, düzenli videolar atıyoruz oraya. Canlı yayın platformu olmadığını düşünüyoruz ama belki ileride kafamıza eser Twitch'i kapatır oraya geçiyoruz. Çünkü Twitch de gerçekten etik olmayan şeylere bulaştı. Ee, bu kara para aklama olayı çok kötüydü yani. Gerçekten bunun Tatsız. açıklamasını bile yapmadılar. Tatsız yani. Bilmiyorum ne olacak ama 60.000 sınırındayız. 65.000'e yaklaştık. Ee, büyüyoruz. Siz de büyüyorsunuz. Birlikte büyüyeceğiz. Umarım güzel günleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle Geleceğiz. bir bitiriş introsu vereyim. Bize destekte de bunun arkadaşlarımız bununla... Kutay ve Doğan, tüm izleyiciler hoşçakalın sevgili Görüşürüz. arkadaşlar. Hoşçakalın.